Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 144 ve 145. sayfalarda kalmıştık arkadaşlarım. İlk sorumuzda dilerseniz vakit kaybetmeden şöyle yaklaşalım ve başlayalım. İlk sorumuzda demiş ki M, T ve N doğal sayıları için bakımlar doğal sayıymış. Ee, M küçük, 3 küçük, T 6, N 10 sıralaması var. Buna göre bu koşula uyan 3 basamaklı en büyük M, T, N sayısı en küçük N, T, M sayısından kaç eksiktir? Şimdi en büyük M, T, N sayısını öncelikle bulalım. M, T, maksimum değerini buluyoruz öncelikle. M'nin alabileceği burada maksimum değer 2'dir arkadaşlar. T'nin alabileceği en büyük değer 5'tir. N'nin alabileceği en büyük değer de 9'dur. Bakın bu maksimum M, T, N sayısı. Şimdi ise... N, T, M sayısının en küçük değerini bulacağız. N'nin en küçük değeri 7'dir. T'nin en küçük değeri 4'tür. Ve M'nin en küçük değeri de burada sevgili arkadaşlarım doğal sayı olduğu için 0'dır deriz. İşte bunlar şu şundan kaç eksiktir diye sormuş. 740'dan 259'u çıkaracağız. 10'dan 9 çıktı 1. 13'ten 5 çıktı 8. Ve 6'dan 2 çıktı 4 diyebiliriz. Yani cevabımız 481 olacakmış. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş. İkinci soru KL ve ML iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere KL eksi L eksi K eksi M -40 eşit 40 eşitliği veriliyor. ML eksi KL ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle KL iki basamaklı sayıysa şurayı çözümlerseniz 10K artı L gelecektir. Eksi içeri dağıtıyorum eksi L artı K ve artı M eşittir 40 yaptı. Buradan gördüğünüz üzere artı L ile eksi L birbirini götürür. 10K ile K'yı toplarsanız 11K artı M rakamı eşittir 40 yapıyor. Burada arkadaşlarım kanlanabileceği tek değer vardır o da 3'tür. Çünkü 4 olmaz 40'ı geçer. 2 olmaz burası 22 olursa M rakamına sevgili arkadaşlarım 18 kadar 18 rakam değildir. K 3'tür. Do doğal olarak da M 7'dir. Şimdi K'nın ve M'nin kaç olduğunu artık biliyoruz. Şu kısma bakacak olursanız diyor ki m'den KL'yi çıkar, bakın çıkaralım hadi. L'den L çıktı 0, M'den K çıktı, M'den K çıkarsa kaç kalır? 4 kalır. Bakın cevap karşımıza çıkıyor, doğru cevap C seçeneği olacaktır. Geçtim 3'e. A, B, C ve D sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar. Bakın hem sıfırdan hem de bunlar birbirinden farklı olacak. Sayı halkası adlı bir oyunda halkanın üstüne geldiği rakamın diğer basamaklarda bulunan bir rakamla yer değiştirdiği bilinmektedir. Mesela ABCD'de sayı halkası burada C'ye gelmiş. Onlar basamağı herhangi bir basamakla yer değiştirecektir. ABCD'de B'nin üzerine geldiyse yüzler basamağı herhangi bir basamakla yer değiştirecektir deniliyor. 3ABC'de B ve AB1C'de 1. E, yer değiştiriliyor. Bu işlemin sonucu en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Bakın en çok diye soruluyor. Şimdi bunlar rakamları birbirinden farklıydı doğal olarak A sayısı Zaten sıfır olamaz, e, bir de değilmiş. O zaman a burada zaten mutlaka iki, birden büyük. Şimdi en çok diyor ya, burayı minimum yapmaya çalışıyorum. Minimum yapacaksan biri doğal olarak buraya alacağım. Yani bir b a c olacak arkadaşlarım burası. Şimdi buraya bakıyoruz buraya ve sevgili arkadaşlarım burada da diyorum ki ben ee, b bir diğer rakamla yer işliyor ama en çok kaç olabilir diye sorulduğu için buranın maksimum değerini bulmak istiyorum ben burada ABC sayıları için bakın 1BAC dedik biz buraya. 1BAC dedik. Bu sonuç maksimum kaç olabilir diye sorulmuştu. E şimdi maksimum kaç olabilir diyorsa ben burada ile A'nın yerini değiştirmiştim ve B sayısı bakın gördüğünüz üzere hala yüzler basamağı. Şimdi yüzler basamağı olduğu için ve sonucunda çok çıkmasını istediğimizden sevgili arkadaşlarım Bizim burada yapmamız gereken hareketlerden birisi şu olabilir Mesela B'yi biz olabildiğince küçük seçmemiz gerekiyor olabilir arkadaşlarım Küçük seçmemiz Ama şimdi şuraya da bakacak olursak B'nin mesela burada 9 olduğunu düşünecek olursak 9 şuraya geçtiği zaman o zaman da çok daha avantajlı oluyoruz. Çünkü sayı burada olabildiğince büyümüş oluyor. Yani biz burada yüzler basamağını küçültmek yerine binler basamağını büyütmek çok çok daha mantıklı. Dolayısıyla B'yi 9 seçip yardırıyoruz buraya. Yani 9'u alıp şuraya atıyoruz. yani biz oraya direkt B diyelim. B. B ile 3'ün yerini değiştiriyorum. A ve 3 C oldu sevgili arkadaşlarım. Pekala şimdi bundan bunu çıkardığım zaman bu sonuç en çok kaç olabilir diye sorulmuştu. BA 3C'den arkadaşlarım 1BAC'yi çıkarıyoruz. Öncelikle C'den C'yi çıkardık sevgili arkadaşlarım. Zaten 0 kaldı. Şimdi 3'ten A'yı çıkarıyoruz. 3'ten A'yı çıkarırken de biz burada sevgili arkadaşlarım sonucun büyük çıkmasını istediğimiz için sonucun çok çıkmasını istediğimiz için burada mecburen B'yi 9 seçeceğim. Bakın A sayısı A sayısı. E, yüzler basamağında burada onlar basamağında. Dolayısıyla yine sonucun çok çıkmasını istiyorsam A'yı da büyük seçeceğim ve 8 seçmem gerekiyor burada. Şimdi A8 ise buraya 8'i yazdım. 13'ten 8 çıktı bakın burası 5 oldu. B'yi kaç seçmiştim 9. Şimdi buradan bir tane 10'luk kalmıştık Burası artık 7. 17'den 9 çıkaracağız arkadaşlarım. 8 gelecek. Ve artık e, şuradan bir tane 10'luk eksili için 8'den de 1'i çıkardım 7 geldi. Bakın maksimum kaçmış 7850 cevabımız C seçeneği olur. Geçtim 4'e mn 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere MN'ye 1 ekleyip 2'ye bölündüğü takdirde bu doğal sayı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayı oluyormuş arkadaşlarım. Şimdi 5 tam bölünebilen bir çift sayı oluyorsa demek ki onun katı oluyor. Buna göre MN sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Bakın o zaman ben MN artı 1'i eşittir diyorum. 2 ile 10'u çarparsam artık 20'nin katıdır bu sayı. 20'nin bir katıdır. Peki 20'nin katı olan zaten az sayı var. Burası zaten mn 2 basamaklı sayı olduğu için çoğu 2 basamaklı olacak. 20'nin katı olan hangi sayılar var? 20 var hocam. Başka 40 var. 60 var. 80 var. Ve 100 var. Çok güzel. Şimdi bunlar mn artı 1 ise mn dediğimiz sayılar için bir fazlası 20 ise kendisi 19'dur. Kendisi 39'dur. Kendisi 59'dur. Kendisi 79'dur veya kendisi 99'dur. Şimdi arkadaşlarım m sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuştu bize. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değer bulduk. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. 5 soru. Bir sayı yerleştirme oyununda M satırlı ve N sütunlu bir tablo çizilerek pozitif tam sayıların rakamları hücreleri ardışık olarak yerleştiriliyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onu bu şekilde yazıyor. Bak 1, 0, 10, 11, 12 diye devam ediyor. Daha sonrasında 5 satırlı içinde aynısını yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bakın 10, 11, 12 diye devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyor ki tablo 1'de 3 sütunlu, tablo 2'de 5 sütunlu tablolara sayılar şeklindeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre 2021 sayısı her iki tabloda yerleştirildiğinde bir rakamının geldiği sütunlar aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak gösterilmiştir. Şimdi 2021'e kadar kaç tane rakam kullandığımızı bakacağız. Bunu e, anlayabilmek için de 1 basamaklı 1'den 9'a kadar 9 tane vardır. 9 kere 1'den 9 tane rakam kullanılır. 2 basamaklı 90 tane sayı vardır. 10'dan 99'a kadar. O yüzden 2 ile çarpacağım çünkü her birinde iki basamak vardı. Burası da toplamda 180 basamağa tekabül etti. 3 basamaklı 900 tane sayı vardır. Her birinde 3 basamak kullanıldığı için 2700 basamak da burada vardır. Ve artık 1000'den... 2021'e kadar kaç tane sayı varsa? Kaç tane vardır? 1022 tane vardır. Her birinde 4 tane rakam var. Bu da 4088'i verir bize. Toplamda bu kadar rakam kullanmak gerekiyor. Ee, 2021'e gelene kadar. O halde bunları toplayacağız. Bakın 4088, 2700, daha sonrasında 180 ve 9 dedim. Bunları toplayacağım. 8, 9 daha 17, 17'in 7'si de var. 1, 8, 8, 16 bir de elde 7. Hala bir elde. 7 bir daha 8. Bir elde vardı. 9. 4 2 daha 6. 6.977 CİR rakam 1'miş. Şuradaki 1. Ve sevgili arkadaşlarım 3'erli olduğu için 3'te bir tekrar ediyor. Bunu 3'e bölümünden kalana bakacağız. 6 3'e tam bölünüyor. Rakamları toplamından gidiyorum. 9 3'e tam bölünüyor. 7'nin 3'le bölümden kalan 1. 7'nin 3'le bölümden kalan 1. İkisinin toplamı 2. Demek ki 6977 rakamla İkinci rakam aynı yerdeki. ikinci rakam neresi arkadaşlarım? İşte burada bakın hangi sütunmuş? B sütünü. Demek ki burası B olacak. Yani arkadaşlarım A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı cortladı. Bir de sevgili arkadaşlarım tablo 2 5 sütundan oluştuğu için biz burada bulduğumuz 6.977'yi 5'e böleceğiz. Kalana bakacağız. Kalan tabii ki 2'dir. Çünkü 7'nin 5'le bölümünden kalan 2'dir. E bu da ikinci sütundaymış. Yani o da B'deymiş. O halde cevabımız B şıkkı olacaktı. 145. sayfamızda 6. sorumuzdayız abc asal sayılar olmak üzere ab'den ac'yi çıkarınca 11 kalıyormuş hadi a parantezin alalım a parantezinde b-c eşittir 11 ise bakın arkadaşlarım a asaldı E şimdi 11'in çarpanları da 1 ile 11 o zaman a 11'dir b-c'de aralarında bir fark varmış b-c'de 1 ise o zaman bu 3'tür bu da 2'dir e bunların toplamı sorulmuş 11 artı 3 artı 2 bize 16 cevabını verir doğru cevap c seçeneği olacakmış Evet 6. sorumuza C dedikten sonra geçtim 7'ye. A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi A eşittir A üzeri M çarpı B üzeri N olmak üzere A'dan küçük ve A ile aralarında asal pozitif tam sayıların adedi nasıl bulunuyormuş? A üzeri M eksi A üzeri M eksi 1 çarpı B üzeri N çarpı B üzeri N eksi 1 biçimiyle bulunuyormuş. Buna göre 450 sayısından küçük ve 450 ile aralarında asal kaç tane pozitif tam sayı vardır diye sorulmuş arkadaşlarım. Hemen ne yapacağız? 450 yasal çarpanlarına bir güzel ayıracağız. Hadi ayıralım bakalım. İşimiz bu. 2'ye böldüm 225. 3'e böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Böylelikle 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu bak. 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 1 eksi 1 çarpı. 3 üzeri 2 eksi 3 üzeri 2 eksi 1 çarpı. 5 üzeri 2 eksi 5 üzeri 2 eksi 1 diyeceğim şimdi arkadaşlar 2'den 2'den 1'i çıkarırsam burası 1 gelir çarpı 9'dan 3'ü çıkardım 6 25'ten 5'i çıkardım 20 1 çarpı 6 çarpı 20 bize cevabı verir cevap 120 imiş gençler doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir 8. soru X, Y ve Z Asal sayıda bakmak üzere bakın asalmış x çarpı z eksi y eşittir 44 eşitliği veriliyor x artı y artı z toplamı en az kaçtır diye sormuş arkadaşlarım x çarpı z eksi y'ye bir bakalım beraber eşittir 44'müş bakın 44'ün e, ya 2 kere yo, 4 kere 11 ya da sevgili arkadaşlarım başka bir şey olur mu olmaz e, madem öyle e, ya da 2 kere 22 bak o da olabilir o zaman şöyle diyelim ya 11 kere 4'tür diyeceğiz çünkü X asal gelmesi gerekiyor ya. Ya da iki kere hop ne diyeceğiz? 22 diyeceğiz. Tamam. Şimdi X 11 olursa aralarında 4 fark olan asal arayacağız. En az kaçtır dediğime göre de X 11 seçtim. Z'yi gittim 7 seçerim. Y'yi de böylelikle 3 seçerim. 7 ile 3'ün arasında 4 fark vardır. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım hepsini asal seçmiş olurum. Bunları toplarsanız da 11 10 daha 21 yapar. Ki zaten hem şıkların en azı hem de zaten aralarında 22 fark varsa otomatikman toplamları 22'den fazla olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. sorumuza geçtim arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda gençler A3B6 ve BA7B 4 basamaklı sayılarını tam bölen sayılar işaretlemiş. Bakın 4 bunu tam bölüyormuş 9 bunu tam bölüyormuş 5 bunu tam bölüyormuş. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler biraz düşünmekte fayda var. Şimdi hem 4'e hem de 9'a tam bölünecek bizim sayımız. 4'e bölünüyorsa şu sondaki 2 basamak B6 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım. 4'ün katı olan 2 basamaklı bir sayı olmak zorunda. Mesela 16 gibi, 36 gibi, 56 gibi, 76 gibi, 96 gibi. Tamam mı? Ve bu sayı aynı zamanda 9'a da tam bölünecek. Rakamları farklı falan hiçbir şey de söylememiş. Ama şunu da düşünün ki bizim sayı 5'e de bölünüyor. Yani B burada ya 0 olacak? Ya da 5 olacak Ya 0 ya 5 ise, Bakın B'nin alabileceği değerler ortada zaten Şunlar E şunu şunu şunu şunu alamayacak O zaman B kesinlikle ama kesinlikle kaçmış 5'miş Güzel B'yi bulduk 5 Şimdi B5 ise, Gelelim şuraya A 3 5 6 sayısı 9'a da tam bölünüyor Yani rakamlar toplamı 9'un katı olacak 6 ile 3'ü toplarsanız 9'un zaten katıdır 5 ile A'nın toplamı da 9'un katı olacak O zaman A'ya kaç kalır? 4 kalır arkadaşlarım da 4 ise ikisinin toplamı 9'dur. Yani cevabımız D seçeneğidir. 9. sorumuzu da çözdük. Devam ediyorum 10. soruyla. En basamaklı bir A sayısının karesi alındıktan sonra bulunan değerin sağ baştaki ilk en basamağından oluşan sayıya, geriye kalan basamaklardan oluşan sayıya eklendiğinde sonuç yine A sayısını veriyorsa bu sayıya kaprekar sayı denir. Mesela 55'in karesini düşünün. 55'in karesini aldınız. Sondan 2 basamak aldınız ve geriye de arkadaşlarım burada 30 ayrıldı. İkisinin toplamı 55 olduğundan 55 kaprekar sayıdır diyoruz. Pekala. Buna göre aşağıdaki hangisi kaprekar sayıdır. 30'un karesini aldınız 900. 900. Bu kaç basamaklı 2. Sağdan 2 basamak ayırdınız geriye kalan sayı. 9'da 0'un toplamı. Bize 30'u veriyor mu? Vermiyor gitti. 35'in karesini alacağız şimdi. 35 kere 35'i bir bulalım arkadaşlar. 5 kere 35 bize 175'i verir. 3 kere 35 de 105'i verir. İkisini toplarsanız 5, 2, 2 ve 1. 1225 yapar. 2 basamaklı olduğu için şöyle ayırdık. 25 ile 12'nin toplamı 37 yapar. 35 değildir. Bu da gitti. 40'ın karesi 1600'dür. 2 basamaklı olduğu için ayırdım. Ayırdım. 16 ile 0'ın toplamı 40 değildir. Şimdi gelelim 45'in karesine. Şu şekilde yapalım. Şuna da bakalım da. Olmadı onu işaretleyeceğiz. Ama yine de bulurum. 50'nin karesi 2500'dür. Şöyle şöyle ayırdık 25 yapmadı. Demek ki cevap 45'miş ama 45'e de bakalım. 45'in karesini bir alalım bakalım. 5 kere 45 225 yapar. 4 kere 45 de 180 yapar. Toplarsanız 5, 2, 0 ve 2 gelir. Bakın arkadaşlar 45 iki basamaklı olduğu için ayırdım. 25 ile 20'nin toplamı 45'i verir. Demek ki 45 kaprekar sayıdır deriz. 11. ve son soru. X bir gerçeğe sayı olmak üzere x'in yarısıyla x'in arasındaki en küçük tam sayı x üzeriyle gösterilir demiş. Yani şöyle sevgili arkadaşlarım 5'in yarısı kaç? 2,5 değil mi? x'in yarısıyla x arasındaki en küçük tam sayı. 2,5 ile 5 arasındaki en küçük tam sayı kaçtır? 2,5'ün hemen sağında 3 var. Şimdi ne diyor bize? A'nın yarısının hemen sağında yani a bölü 2 sevgili arkadaşlarım 6'dan o zaman küçük olacak ki çünkü a bölü 2'nin hemen sağındakini bulacağım ben. A bölü 2 6'dan küçük olacakmış. Çok güzel. Eşitliğini sağlayan A sayısının alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık M'den kapalı. N'den açık aralıksa M artı neye toplamı acaba kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlarım o zaman şöyle dememiz gerekiyor bizim. Bu A bölü 2 sayısı hemen sağındaki sayı 6 ise o zaman bu A sevgili arkadaşlarım A dediğimiz ifade 10 olabilir. 10 olabilir hatta minimum 10'dur. Çünkü eğer 9 olsaydı 9 bölü 2'den ne geliyor arkadaşlarım? 4.5 gelir. 4.5'ün hemen sandık ise 6 olur. Demek ki minimum 10 olacak. Yani 10'dan kapalı. 11'den açık. 10, 12'den açık. 11 olmaz. Çünkü 11 bölü 2 zaten bize neyi verir? 5.5'ü verir. Ama 12 bölü 2 6'yı verir. 6'yı da veremesin diye 12'yi alamadık. Yani 10 12 aralı olacak. M artı ne sorulmuştu? 10 artı 12. Cevap ne olur? 22 olur. Yani cevabımız E seçeneği olacaktı deriz. Evet, 145. sayfamızda bitirdiğimize göre bir sonraki teste karma test 21. testte arkadaşlarım görüşeceğiz üniversiteliğin testinde. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.